Bugün 5 Nisan 2022 Salı Mars günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen Ay sabah 4.52'de Plüton'la yaptığı üçgen açının ardından kısa bir süre boşlukta kalacak ve 6.04'te İkizler burcuna geçecek. Değişen enerji dinamikleriyle birlikte önümüzdeki iki gün iletişim trafiği artabilir. Değişik konularla ilgilenebilir, birçok haber duyabiliriz. Yakın çevre ilişkileri de güçlenirken kısa gezi ve seyahatler de günü hareketlendirebilir. Bugün Kova burcunda Mars ve Satürn birleşiyor. Bilim, teknoloji, uzay, astronomi, havacılık, sosyal ve toplumsal alanlarda sert ve kısıtlayıcı etkiler gözlenebilir. Sorumlulukları önemsemeli, kararlı ve disiplinli hareket etmeliyiz. İnsanlığı ilgilendiren evrensel temalar, toplumsal faaliyetler, ekip ve grup çalışmaları, arkadaş ilişkilerinde idealist eylemlerimizin baskısı artabilir. Kronik sağlık sorunlarına da dikkat etmeliyiz. Eklem, kemik, kas ağrıları, yaralanma riskleri artabilir. Bugün Venüs Kova Burcu'ndan ayrılarak Balık Burcu'na geçecek. Venüs 2 Mayıs'a kadar Balık Burcu'nda ilerleyecek. Venüs Balık Burcu'nda yücelir ve kendine has özellikleri yaşamamıza daha güçlü bir şekilde yansıtır. Bu dönemde ilişkilerde romantizm ve duygusal beklentilerimiz artarken güzellik, estetik, sanat ve manevi kavramlarda daha verimli enerjiler altında olabiliriz.